Seçenekler. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Locrendo TTS katılımsız kurulum. Dosyaları sağa ayırıp Talkback menüsü. Altbek menüsü TTS'nin e, otomatik kurulumlu halini yaptım. Ee, ama maalesef Locuendo eski sürümüyle yaptım bunu. Ee, yeni sürüm zaten uygulama klonlayıcı ile klonlandığı için üstüne değişiklik yapılmadı. Yapılmıyordu da zaten. Ee, ama eski sürümü bir arkadaştan aldım. Hani ben kullanmayacağım. Yeni sürümü kullanıyorum ben ama ee, bunu Klasör kopyalamakta veya taşımakta zorlanan arkadaşlar için yaptım. Şöyle ki sadece APK dosyasını kuruyorsunuz. Lokvendo.hts'yi varsayılan metin okuma motoru olarak seçiyorsunuz. Varsayılan metin okuma motoru olarak seçerken izin istiyor. Hani Eski ya bu program eski Android sürümleri için uygun ya ondan dolayı izin istiyor. İstediği izinleri verip devam diyorsunuz. Sonra Locuendo TTS konuşmaya başlıyor. Daha yapmanız gereken hiçbir şey yok. Klasörünü kendi kopyalıyor. Ee, yapılması gereken ayarları kendi yapıyor. Her şeyi kendi yapıyoruz. Sadece APK'yi kurup ses motoru olarak seçerek çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ya, dediğim gibi ben kullanmayacağım ee, Çünkü ben yeni sürümünü kullanıyorum Benim için hani klasör kopyalamak falan zor bir iş olmadığı için Ben normal manuel kurulumlu, kurulumlu olanını kullanacağım Ama bu videonun açıklamalar kısmına Dosya nokta Türkiye Cumhuriyeti web sitesinin indirme adresini koydum. O açıklamalar kısmındaki Dosya nokta Türkiye Cumhuriyeti web sitesinden Lokendo TTS'nin katılımsız versiyonunu indirebilirsiniz. Dosyalarım dahili depolaman alarm yük cıncır dolmu Al, videolar görün ses belgeler indirilen Lokum TTS otomatik kurulum, Up, 23 2.13.8 10090'de 109 dışı. Bu arada eee üretip modifiye ettiğim bir ses motoru vardı. Hatırlarsanız. Voxin TTS by NVDA Plus isimli. Onun da yeni Android sürümlerinde düzgün çalışmadığını, ayarlarına girilemediğini fark ettim. O, onu da yeniden oluşturdum ama modifiye etmedim. Modifiye etmeyi de düşünmüyorum. Sonuçta Hani uğraşıyorum yapıyorum sonra bir bakıyorum yeni Android sürümünde ee, güncelleme geldikten sonra yeni Android sürümünde çalışmıyor. Ne gibi bir sorun var diyecek olursanız ayarlarına girilemiyor. Tıpkı bu modlanmış Samsung TTS dosyaları gibi metin okuma motoru olarak seçiliyor. Sorunsuzca çalışıyor ama ayarlarına girilemiyordu. Ya, ayarlarına girilmezse girilmesin ne oluyor ki diyeceksiniz belki ama o Voxin TTS'nin içinde iki adet ses var. O sesler arasında geçiş yapılabilmesi için ayarlarına e, girilmesi gerekiyor. O yüzden onu yeniden oluşturdum. Sade bir şekilde Yandex diske yükledim. Bir sonraki Videoda da onu anlatacağım. Lokrunda TTS otomatik kurulum hap 23 r 109 MB. 109 MB. Normalde 0,92 MB gibi bir şeydi. Açıyorum. Paket yükleyici bilinmiyor bilinmiyor. Lokrunda TTS katılımsız. Locvendo TTS katılımsız. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? İptal, yükle, değil. yükle diyorum. Paket yükleci. Locvendo TTS katılımsız. Evet, şu anda yükleniyor. Locvendo TTS katılımsız. Uygulama yüklendi. Bu arada e, ben uygulamayı yükledim. Niye e, klasör gelmedi diye düşünecek olursanız tekrar söyleyeyim ee, uygulamayı yükledikten sonra ses motoru olarak çalıştırıp gerekli izinleri vermeniz lazım ki e, ses verilerini kendisi yüklesin yani sadece yükleme ile sadece kurulumunu yapmayla ses verileri otomatik yüklenmez kurulduktan sonra ses motoru olarak çalıştırılıp e, gerekli izinlerin verilmesi lazım Dosyalı etkinleştir ona uyulan Dosyaların cihaz bakımı. Taşın. Taltbek menüsü. Metin okuma ayarları. Ona uyulan ana ekranı. metin, Sistem. Tercih edilen motor LM-TTS. Tercih edilen motor. Yukarı gezinir düğme. Radyo düğmesi seçili değil. Lokyamdo TTS. Dikkat. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel verilerde dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Lokuendo TTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? Liste dışında. İptal. Tamam. İzin denetleyici. Lockyando.TTS e katılımsız uygulamasının nelere erişmesine izin vereceğinizi seçin. Lockyando.TTS e katılımsız uygulamasının nelere erişmesine izin vereceğinizi seçin. Lockyando.TTS e katılımsız uygulamasının nelere erişmesine izin vereceğinizi seçin. İki öreden bir -2 iki arasındakiler gösteriliyor. Dosyalar ve medya. Anahtar açık. Yakındaki cihazlar. Anahtar açık. İptal. Devam. Düğüm tercih edilen motor seçili değil radyo düğmesi seçili değil Lokvendo TTS 77 e listede 7 öğe etkinleştirmek için iki kez dokunun bir saniye dikkat tamam Lokvendo TTS kullanılıyor tercih edilen motor radyo düğmesi seçili Lokvendo TTS Lokvendo TTS katılımsız. Bu uygulama Android'in daha eski bir sürümü için oluşturuldu ve düzgün çalışmayabilir. güncellemeleri kontrol etmeyi deneyin veya geliştiriciyle iletişime geçin. Tamam, düğme. Metin okuma. Tercih edilen mod or, Lokvendo TTS 1.6.10'a ana ekranı Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Uzun basmak için iki kez dokunun ve basılı tutun. kullanılar kullanılabilir. Görüntülemek için aşağı ve sonra sağa hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Metinden sese kapatıldı. Ana ekran sayfa 1.1. Varsayılan sayfa. Evet e, ilk olarak seçtiğimde konuşmadı. Hatta ya konuştu da geç konuştu. Geç konuşmasının nedeni. Ee, konuşmaya başlamadan önce ses verilerini e, cihaza kopyalaması gerekiyor. Tabi bu biraz zaman alan bir işlem olduğu için 2 saniye e, süre aldığı için e, geç konuşuyor program. Onun haricinde bir problem yok. Hani e, Videonun başında da söylediğim gibi. Kuruyoruz. Ses motoru olarak seçiyoruz. İstediği izinleri veriyoruz. Başka da bir şeye müdahale etmiyoruz. Sadece e, konuşmasını bekliyoruz. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlümüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.